Herkese merhaba. Ben Galatasaray Spor Kulüp Doktoru Altan Tekin. Size bu hafta oyuncularımızın genel sağlık durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi önceki haftalardan sakatlığı devam eden oyuncularımız var. Bunlardan Bekir Sevgi belli ilgili bir rahatsızlığı vardı. O önceki hafta belinden bir operasyon geçirdi. Kendisi devreye kapattı. Aynı şekilde Okan Deniz Erzincan maçı sırasında sakatlığı nüksettiği için o da bu hafta aramızda olmayacak. Ömer Bozan'ın da sakatlığı ve tedavisi devam ediyor. Bu hafta içi güç, kuvvet ve koşullarına başladık. Muhtemelen bu hafta aramızda olmayacak ama tabi maç gününe kadar kendisine son durumuna bakacağız. Bunun dışında kaptanımız Hüseyin Güngör'ün topuğundan yaşadığı bir sakatlık vardı. Akbidinde topuk dikeni dediğimiz bir hastalık. Onun da tedavisi devam ediyor. O da bu hafta aramızda olmayacak. Bunun, Bunun dışında Gökhan Kösoğlu'nun geçen maçtan sonra alt baldırında hafif bir gerginliği vardı. Tedavisi bitti, antrenmanlara başladı. Mehmet Alattinoğlu'nun önceki haftalardan bir sakatlığı vardı. O da bu hafta çalışmalara başladı. Yüzde %70 şey yakın, hazır durumda kendisi. stoper Emre Günde üst adalesinde Erzincan maçından sonra hafif bir gerginliği vardı. O da birkaç gün antrenmana çıkmadı. Tedavisi bitti. Kendisi de hazır duruma geldi. Bunun dışında dış aylarına girdiğimiz için bazı futbolcumuz, futbolcularımızda grival enfeksiyona bağlı hastalıklar oluştu. Mesela Ercan Çapar ve Arda Tekin'in durumu diğerlerine göre biraz daha ağır gidiyor. Hüseyin Seyhan da hafif. Gribal bir enfeksiyon geçirdi. Onun durumu nispeten daha iyi. Ercan ve Arda da bu hafta aramızda olmayacak. Genel olarak hocaların sağlık durumunu bundan ibaret.